Sevgilin Aynısı kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle cevizli şampatlısı tarifimi paylaşmak istiyorum. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Malzeme listesini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. 1,5 su bardağı irmik 1 çay bardağı toz şeker 1 çay bardağı yoğurt 1 çay bardağı ceviz kırığı 1 çay kaşığı karbonat 1 su bardağı un yarım çay bardağı sıvı yağ 1 paket vanilya 1 çay bardağı badem Şerbeti için 2 su bardağı su 2 su bardağı şeker 1 dilim limon Önce şerbetimizi hazırlayalım. Şekeri ve suyu tencereye alalım, kaynatalım. Kaynayınca limon dilimimizi ekleyelim, 5 dakika daha kaynatalım. Ocağımızı kapatalım. Tatlımız için öncelikle yoğurt ve şekeri iyice çırpalım. Ardından sıvı yağını, irmiği, karbonatı, ceviz kırığını ve unu ekleyip iyice karıştıralım. Katı kıvamlı bir hamur olacak. Daha sonra borcamımızı yağlayalım. Karışımı borcama dökelim ve spatula yardımıyla iyice yayalım. Üzerine bademleri dizelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında pişirelim. Fırından çıkardığımızda 5 dakika bekleyelim ve dilimleyelim. Daha sonra şerbeti dökelim. En az 6 saat dinlendirelim ve daha sonra servis yapalım. İçinde çok az un olduğu için bekletmeden servis yaparsak dağılabilir. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Bugün de bir tarifimin bir lezzetimin sonuna geldim.